Klonlama bilim tarihinde en çok tartışılan çalışmalardan biri olmayı başardı. Bazı bilim insanları klonlamanın insanlık için büyük bir gelişme olduğunu ileri sürerken bazıları da bu çalışmaları insanlık ayıbı olarak görüp kesinlikle engellenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu düşüncelere sahip klonlama karşıtlarının yaptığı çalışmalarla başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke sınırları içerisinde klonlama ile ilgili çalışmaların yapılmasını yasakladı. Klonlama yağlıları ise, klonlamanın kaçınılmaz bir bilimsel gerçek olduğunu ve yapılan yasakların bilimi yavaşlatmaktan başka bir şey olmadığını savunarak her ne pahasına olursa olsun çalışmalarına devam edeceklerini açıkladılar. Bu çalışmalar tüm bilim dünyasını sarmış durumda ve birçok bilimsel kuruluş, klonlama, özellikle de insan klonlama çalışmalarının ahlaki ve bilimsel bir yanlış olduğu konusunda karara vardı. Fakat İnsanoğlunun bitmez tükenmez merak duygusunu engellemek kolay değil. Bazı firma ve bilim insanları izinli ya da izinsiz bu çalışmaları hala sürdürüyor. Klonlama için en çok kullanılan yönteme çekirdek transferi yöntemi adı veriliyor. Bu yöntemde ilk olarak bir canlıdan yumurta ücreti alınır ve çekirdeği çıkartılır. Daha sonra ise yine aynı canlıdan ya da aynı türdeki başka bir canlıdan alınan herhangi bir vücut hücresinin çekirdeği laboratuvar ortamında bu yumurta hücresine nakledilir. Naklin başarılı olması durumunda oluşan bu yeni hücreye hafif bir elektrik şoku uygulanarak bölünmeye zorlanır. Bir kez bölünen hücre bölünmeye devam eder. Bu aşamadan sonra anneye yerleştirilen embriyonun doğması gözlemlenir. Sonuçta genetik bilgiler yani DNA çekirdekte saklandığı için doğan yeni birey hücre çekirdeği kullanılan biriyle aynı genetik özelliklere sahip olur. Teoride basit gibi görünen bu yöntem pratikte çok büyük zorluklar içeriyor. Başarı yüzdesi çok düşük olan bu yöntem sonucunda doğan bireyde birçok sağlık sorunu da ortaya çıkıyor. Yıllar önce bir grup araştırmacının çocuk sahibi olamayan çiftler için insan klonlayacaklarını açıklaması bilim dünyasından yoğun tepkilere neden oldu. Gerçi bu yolda açıklamalar daha önce de yapılmıştı. Yıllar önce Richard Seed adlı bir doktor Amerika'nın Chicago kentinde bir insan klonlama kliniği açacağını duyurmuş daha sonra da kendi karısını klonlayacağını açıklamıştı. İlerleyen zaman diliminde Vatikan sınırlarında, İtalyan bir doktor büyük gizlilik içerisinde ilk klon bebeği dünyaya getirdi. Ardından basına yapılan kısıtlı açıklama sonrasında ortalık karıştı. Klonlama deyince akla gelen ilk isim Dolly. Klonlama sonucunda dünyaya gelen ilk canlı olan Wilmut ve ekibinin çalışmaları sonucunda 1997'de klonlanan Dolly adlı koyundur. Bu koyunun klonlanmasında çekirdek transferi yönteminden yararlanıldı. Deneyde kullanılan 277 yumurta hücresinden yalnızca 29 tanesi bölünme aşamasını tamamlayabildi ve bu yumurtalar farklı koyunlara yerleştirildi. Koyunlardan 13 tanesi gebe kaldı, sonuçta ise bir tek başarılı doğum gerçekleşti. Dünyaya gelen bu koyuna Dolly adı verildi. İşte klonlama tartışmaları da bu noktada alevlendi. Dolly'nin doğumunu klonlamada bir milat olarak gösteren bazı bilim insanlarının insan klonlama çalışmalarına başladıklarını açıklamaları üzerine klonlama karşıtları da karşı çalışmalara başlayarak klonlama çalışmaları aleyhinde ciddi yaptırımlar getirilmesini sağladılar. Tüm bu engellemelere rağmen 26 Kasım 2001'de Advanced Cell Technology, ACT, ACT adlı firmadan ilk klonlanmış insan embriyosu haberi geldi. Klonlama çalışmaları yapan ve yapmaya devam eden bilim insanlarının çoğu bu çalışmaları yeni bir birey dünyaya getirmek için değil de sadece tedavi amaçlı kullanılacak kök hücreleri üretmek için sürdürdüklerini belirtiyorlar. Yani canlı büyüyecek, organları gelişecek ve ihtiyacı olanlara bu organlar verilecek. Yani klon ölmüş olacak. Bu aşırı canice geliyor kulağa. ACT firması hakkında ayrıntılı bilgi almak ve yapmış oldukları etik ve etik dışı tüm ayrıntıları incelemek isteyenler olacaktır." diye düşünüyorum. Uzun olduğundan dolayı belirli ölçüde bilgi aldım. İnceleme yapabilmeniz için açıklama bölümüne kaynak linklerini ekledim. Klonlama tedavi amaçlı düşünüldüğünde, insanda iyi izlenimler bıraksa da işe insan ve insanın içinde taşıdığı hırslar girdiğinde çok tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Örneğin bir canlının bazı organları yani kalp, ciğer gibi hasar gördüğünde başka bir canlının organı o canlıya takılamaz. DNA'lar uyuşmadığı için organı hasar gören canlının antikor sistemi bu organı kabul etmez ve dolayısıyla bu tür vakalarda sonuç ölümdür. Fakat organı hasar gören canlının herhangi bir ücresi kullanılarak yapılan klonlama sonucunda Dünyaya gelecek bebeğin DNA'sı organı zarar görmüş olan canlıyla uyum gösterir ve organ nakli gerçekleştirilebilir. İşte bu noktada insanın içindeki para hırsı göz önüne alındığında ödenen para karşılığında birçok hasta insanın klonlarının sadece organları alınmak için dünyaya getirilebileceği gerçeği ortaya çıkıyor. Klonlama sonucunda doğan ve organı alınan canlı doğal olarak ölürken organı hasarlı olan birey parası sayesinde bir süre daha yaşayabilir. Bu tür bir olay tam bir ahlak çöküntüsüdür ve ne kadar yasa çıkarsa çıksın ya da ne kadar önlem alınırsa alınsın bu olayın önüne tam olarak geçebilmek mümkün değil gibi görünüyor. Alenen insan klonladığını açıklayan şirket ClonAid Dünyadaki ilk insan klonlama şirketi olan ClonAid, Şubat 1997'de Rael ve Bahamalar merkezli Valiant Ventures Limited Corporation'ı kuran bir grup yatırımcı tarafından kuruldu. İlk birkaç yıl içinde ClonAid medyada çok fazla yer aldı. Ancak Fransız gazetecilerin Bahamalar hükümetine uyguladığı baskı nedeniyle Valiant Ventures Limited hükümet temsilcileri laboratuvarların Bahamalar Adası'nda kurulacağını düşündükleri için iptal edildi. Bu arada ciddi potansiyel müşterilerin listesi ise 250'den fazla kişiye ulaştı. Bu nedenle 2000 yılında Rail iyi eğitimli bilim adamlarından oluşan bir ekiple ilk insanı gerçekten klonlamak üzere çalışmaya başlamak için klonayt projesini bir real yan olan Dr. Bridget Bosseller'a devretmeye karar verdi. Dr. Bosseller'in fiziksel ve biomoleküler kimyada doktora derecesi bulunuyor. Son işinde Fransa'da büyük bir kimya şirketinin pazarlama müdürüydü. 2000 yazında bir bebek sahibi olmaları için bu teknolojiyi geliştirmeye yardım etmek isteyen Amerikalı bir çift, Dr. Bosseller'le temasa geçti. Onlar ekipmanı ve laboratuvarı finanse eden ilk büyük yatırımcılardı ve Colonnade'in ilk insan klonlama laboratuvarı 2001 yılının başlarında kuruldu. 2001 yazında Amerikan hükümeti temsilcilerinin tesislerine yaptığı birkaç ziyaretin ardından ClonAid devam etme kararı aldı. İsterseniz gelin web sitelerini birlikte inceleyelim. Bakın açıklama kısmında ne yazıyor? ClonAid, dünyanın önde gelen üreme, insan klonlama hizmetleri sağlayıcısıdır. İlk klonlanmış bebek olan Eve, yetenekli bilim adamlarından oluşan ekibimiz sayesinde 26 Aralık 2001'de doğdu. O zamandan beri klonlama teknolojimiz aracılığıyla bir dizi hastanın kendi çocuklarına sahip olmasına yardımcı olabildik. Bakın diğer taraftan verebilecekleri hizmet hakkında şunları açıklıyorlar. Kısırsanız ve hayalini kurduğunuz çocuğa sahip olma umudunu yitirdiyseniz, eşcinselsiniz ve kendi genlerinizi taşıyacak bir çocuğu derinden arzuluyorsanız, sevdiğiniz bir aile üyesini yeni kaybettiyseniz veya kaybetmek üzereyseniz ve o kişinin tek yumurta ikizinin yeni bir hayata başladığını görmek istiyorsanız, HIV pozitifseniz ve genetik ikiziniz olacak bir çocuk sahibi olmak istiyorsanız, ne bebeğe ne de partnerinize virüs bulaştırmadan, sadece klonlanmak istiyorsanız, nedenleriniz ne olursa olsun, Oldukça enteresan değerli arkadaşlar, alenen yazılmış olan bu açıklamalarla insan klonlama konusunun bir proje olmaktan artık çıktığının ve resmen gündemin içinde sessizce ilerlemiş olduğunu görmüş oluyoruz. Bu şu an bu konu hakkında edinebileceğimiz en önemli bilgilerden bir tanesi. Bu arada, az önce bahsettiğimiz ClonAid firmasının başkanı olan Bridget Boyd dünyadaki yaşamın uzaylılar tarafından yaratıldığına inanan bir tarikata mensup olduğunu belirtmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğu klonlama projesinde başarılı olduğunu iddia eden ClonAid başkanı Bridget Boyd ürettiği bebeğin 7 kilo olduğunu ve bebeğin sezeryanla doğduğunu söyledi. Bebeğin nerede olduğunu açıklamadı. Basın toplantısında konuşan Dr. Boyce Saylor, bilim adamları tarafından Eve, Havva olarak adlandırılan bebeğin, doğumun yerel saatle 11.55 olduğunu söyledi. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, ayrıca haber linkini açıklama bölümüne ekledim. Oradan tamamıyla inceleyebilirsiniz. Klonlanmış yani kopyalanmış kuzu Dolly'nin babası olan Wilmut, Amerikan firması Geron'la birlikte insan klon hücrelerini doku kültürlerinde tıbbi amaçlarla çoğaltmaya başladılar bile. Diğer yandan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü de insan klonlamayı özel sektör tekelinde bırakmamak için bu araştırmalara başlamış bulunmaktadırlar. İnsan klonlanması konusu üzerine gerçek konuları işleyen iki film önermek istiyorum sizlere. Birinci film Patent 001 ve ikinci filmse My Zoe. Söylediğim gibi iki filmde bu konuda oldukça önemli. Birçok döngüyü daha net kavrayabilirsiniz. Ayrıca birinci film yani Patent 001 filmi, ilk klon insanın klonlandığı gerçek olaydan yola çıkıyor ve gerçekleşebilecek olayları ele alarak bitiriyor. Mutlaka izleyin. This is evet arkadaşlar, bu aşamada Sormamız gereken bazı sorular var. Yedek organ depoları yaratmaya hakkımız var mıdır? Onayları alınmaksızın kuşakları araştırma deneyi yapabilir miyiz? Ayrıca onların doğal genetik miraslarını değiştirme hakkımız var mıdır? Kopyalama çalışmalarını kimler paraca desteklemektedirler? Bir başka deyişle bu araştırmalar kimin denetimindedir? Peki klonlanan insanın kaderi ne olacak? Ben Volkan Çelik. Araştırmalarım devam edecek.